Sen de girenden alkış falan olsaydı çok havalı. Deliler evi gibi. Aynen. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yalnız bu evet. bizim setteki yağ değil. <gülüyor> Nasıl? Nasıl? Şimdi, çok açmadım. Hemen... E, peki, Cenkiz'e yandaşlayarak hem tavukları pişirelim hem de... Filmle ilgili birkaç cümle rica edelim herkesten. Bu arada yumurtaları çırpabilirsiniz arkadaşlar. <gülüyor> bir taraftan yumurtaları çırpabilirsiniz. <gülüyor> bir taraftan çene içlesin. Bir taraftan... Ay çırpılmış yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hazırladım. Herkese birer tane hazır. Ama bir şey söyleyeceğim. Benim tarafım Cengiz'in tarafından. Yanlış mı? Evet. evet. Oradan zaman kaydı. Yok. Beş, Peki. Şu, ben yardım ederim. Peki. Şöyle. Arkadaşlar hoş <gülüyor> geldiniz. Vallahi biz. Çok emek verdiğimiz bir işle karşınızdayız. Umarım yani seyirci karşısında da aynı ilgiyi görür. Çok heyecanlıyız. Çok aksiyonlu, çok eğlenceli, bol kahvaltı bir, bir film çektik. Mı? Ama ses yapıyor diyorlar. Şey <gülüyor> böyle, <gülüyor> böyle, böyle bir mesleki de formasyon. De formasyon. Böyle yaparken evet, evet. Yani iyi bir film çektiğimizi düşünüyoruz. Çok da emek verdik. Arkasında çok insan var. Kore'den dövüş yönetmenimiz Mr. Jung var. Bizle birlikte yani gerçekten sabahladı. 28 güne yakın biz gece çalıştık. Akşam 6, sabah 6 çalıştık. Daha çok böyle gece geçen gördüğünüz gibi programlarda da bir film ama bir o kadar da aydınlık ve kahkahalı ve eğlenceli. Umarım beğeneceksiniz, seyircimiz de beğenecek. Ben çok heyecanlı. Yani. Evet lütfen. Tamam. Yapma. Yap. Evet var. Siz devam edin arkadaşlar. Siz ne gibi şey soru sorabilirsiniz. Biz, biz bir yandan çalışıyoruz. Evet, evet. Bu tavuklar sizin için de hazır. Ya hazırlandı. bir şey sorabilir miyim? Bu açık mı? Açık. Ama kısık bu. Bu olmaz. Ben burada şey var yani çalışamıyorum. Şunu Oğlan falan getirirseniz Lütfen yani. Evet, önemli evet, önemli yaşayalım. Şey. Şey. E sette da gergin anlar. <gülüyor> <gülüyor> Filmin fragmanı da görüyor arkadaşlar. Ocak Sahneli soğuk dedi. Sette de <gülüyor> sahneler diye anlatırsanız bir yandan. Ha böyle pişti. De. Sette kaç günde çektik. Bu tavuklar nasıl olduğu Filmi çekerken... Sette 252 kere falan şunu yaptık. <gülüyor> Gerçekten. 252 tekrar falan olmuştur değil mi? Aslında sette en çok sen yaptın sen yap. Evet. Dökmeni, Nereye dökmem miyim? He tabi. Sos. Allah'ım şöyle dök. Onur Allah aşkına. Özlemişsindir şu hareketi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Deja vu. Sakalım olmadığı için belki hatırlayamadın ama. Hmm. Ay be bir sen şey sen. oldu Onur'un. Evet. <gülüyor> Uykusuz gece mi? Evet baba oldu. Bazı gece. tebrik ediyoruz ha. bu arada. Ay, evet evet, teşekkür ederim. Şükür diliyoruz. Umarım senin başına gelir. Evet inşallah diyoruz. İkiniz Gerçekten. Emin ediyorum. Bunu söylemeyeydin iyiydi. Ama değişecek hala umudumuzda. <gülüyor> Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Filmden biraz bahsetmek istiyorum. Eee bir, 1-1,5 bir yıl önce başladı serüvenimiz. Evet. Eee CJ Entertainment olarak Extreme Cup kendi library'sinde olan bir filmle onun kendi yapısında olan bir filmi uyarladık. Aslında bizim bize göre e, yeniden yapılandırdık. Sonra da ekibi kurmaya başladık. Bayağı da başka bir iş oldu. Evet. Yani yavaş yavaş aileyi bulduk, aileyi geliştirdik. Daha önce çalıştığım arkadaşlarım, yeni ekibe katılan çok saygılı değer oyuncularla beraber iyi bir aile olduk. Güzel bir aile olduk. Aksiyonu bol, komedisi bol. Şartları çok zorladığımız, sonunda da fazlasıyla değdiğini düşündüğümüz e, bir aksiyon filmi, aksiyon komedi filmimiz var. Ben ekiple çalışmaktan, projenin içerisinde olmaktan, CG ailesiyle beraber bu iş yapmaktan çok mutluyum. Umarım vizyona çıktığında herkes bizim hissettiğimiz duyguyu, bizim hissettiğimiz heyecanı o mutluluğu alır, severler. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Ekibe de tekrar hepinizin önünde çok teşekkür ediyorum. Biz, de teşekkür biz, te biz sana Dağolun. teşekkür ederiz. Evet, Bedran'ın da söylediği gibi bol kahkahalı, bol aksiyonlu ee, Kore'den dövüş ve aksiyon e, eğitmenlerinin gelip bizi çalıştırdığı e, çok emek verdiğimiz bir işle karşınızdayız arkadaşlar. Aslında uzun süreli bir e, çalışmanın sonucu bu. Heyecanlıyız, iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Herhalde sezonu güzel açarız ve seyirciyi sinemalara bu filmi çekeriz diye umut ediyoruz Annen açıkçası. Annen arıyor. Kim arıyor benim mi? Annen arıyor. Bir Annen. Söz. Açayım mı? Evet. Evet. Ben her seferinde, şimdi Bedran onu söylüyor, çekiyormuşuz aksiyon sahnelerini falan. Sonra gelip, ''Deydi mi oğlum? Değdi mi?'' falan diyorum. ''Deydi abi.'' falan diyormuş. Evet, evet. Umarım, umarım... Sen yani patladı. Evet Cengiz. evet. Ben şey şu baldırım koptu benim. Onu Zaten. Ben evet, Kaysarsoza evet, evet, gibi evet, böyle gidiyormuş. Evet. evet maalesef... Kaysarsoza ekim şimdi anlat. Vallahi sağ olsun şey e yani arkadaşlar sağlıkçı arkadaşlar benim bütün bandajlayarak falan filmi çektik. Çünkü benim bu tendon koptu e filmi çekerken. Ama bitirdik, hayırlısıyla karşınızdayız. Bu tendon kopukta öbüründe ben koparttım diyebiliriz. Evet, iki, ikincisi <gülüyor> de gitti. Buna yüklenirken bu da gitti ama... Be. De, evet be. Evet, Ay ne badereler atlatmışsın Cengiz. Bizi hiçbir şey olmadı. Değmiştir işte. Değiydi değil mi? Değiydi değil mi? Yok buydu. Ha ben çok iyi çalıştım arkadaşım. Ben Cengiz evet, gibi miyim <gülüyor> ya? Yani? Profesyonel. Oyun ısınırdı. <gülüyor> Aksiyon sahnelerinden önce hep evet. ısınırdı. ısındım ben. Sobanın karşısında böyle. Hayır. <gülüyor> ya bak. Şimdi şeyi koyacağım, kamera arkası, ben çekmişim görüntüleri, ısındığımız görüntüler var. Ben her aksiyon Sen de ısındın. Da de. Ne oldu? O tendonda evet, ne zaman oldu? oldu önce oldu. Önce Ya başka bir yerde yapıp da sonra geldin aksiyon çekerken Biraz yaptığım oldu, da aynen. olmuş olabilir yani. Biraz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kopuk geldi. <gülüyor> <gülüyor> Kopuk da gelmiş olabilir <gülüyor> Leyla ile mezun çekimde oldu hakikaten. Hakikaten son Ay, gün oldu. etme her evet, şeyi evet, burada ben... dur. Evet hmm. evet. Sakin ol Cengiz. Yok yok. İyiyim Sen söylüyorum. <gülüyor> Ağlayacak söylüyorum. Gerçeği söylüyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçeği söylüyorum işte. Hakikaten bir önceki çekimde oldu ama burada çok aksiyon sahnesi olduğu için iyileştiremedik, yüklendik ya. Yani. Ya zaten aksiyon yönetmenimiz çok önemli filmlerin aksiyon yönetmeni olduğu için bizi ısındırıyordu şeyden önce. Öyle gittin, oynadın, geldin yok filmde yok. Evet, evet çok ya iyi. Yapana kadar bir izleyelim. Tabii. Yavru de... geçmişte var mıdır böyle? Yok. Yo. Ben zaten dublörler yapacak diye düşünüyordum. Var dublörlerimiz de var. vardı. Vardı da biz yapmadık mı? Çoğunu biz yaptık ama Peki ben Tom Cruise yatsın yavrum <gülüyor> için. <gülüyor> ya Tom Cruise şimdi helikopterden iniyor işte onu kullanıyor, motosiklet kullanıyor falan. Ben yıllardır aşkım falan çekmiştim. Sen de tırpan çekmişim. kullandın filmde, tırpan. Tamam Hı. da ben biliyor muydum? Hayır işte Dur sen da. yaptın, sen başardın bunu. Ben başardım evet. evet. Ya arkadaşlar. Biz bu ekip aksiyon çektik ya. <gülüyor> Niye bizi ah, bu şey aldın Ama ya olabilirdi mi yani? Bence bunu kutlamalıyız. Ay yap, yaparız tabii ki ya. Ben eskiden çok film var da şeye girdi. Allah aşkına ne var Onur? Gerçekten. Onu, ben sonra özelde konuşacağım. Bu zaman ne yayınlanmamış bu kadar. Yayınlanmadı onlar. Çok beğenmedim ben. Neyse. Ben kutluyorum hepimizi. Ferit Bey ne diyecek? Aksiyon sahneye. Ee, ben de ne en diyeyim? En çok Ferit'i Vallahi... kutluyorum gerçekten koreografisi 3 gün süren bir kavga sekansımız vardı. Orası bizi bayağı yordu. Ee, bayağı yerlerde yuvarlandık. Çok düştük. Çok eğlenceli, çok aksiyon dolu. Ee, dediğim gibi başta da söylediğim gibi şartları çok zorladığımız, e, hem sette hem ön hazırlık sürecinde çok zorladığımız ama sonunda da içimize çok sinen, e, çok mutlu olduğumuz, gururla da size sunabileceğimiz bir filmle beraberiz. E, Hepinizi de 7 Ekim'de bu filmi beraber izlemeye davet ediyoruz. Kim bu aile filminde sizi çok aksiyonlu bir karakterde görüyoruz. Hatta az önce de aslında sakatlanmalar yaşadığınızı vesaire anlattınız ama ben size aslında çekimler boyunca en unutamadığınız an hangisiydi? Onu sormak istiyorum. Çekimler boyunca en unutamadığım an bir iskelede vurulma sahnesiydi galiba. Benim karşılıklı ateş ettiğimiz bir sahneydi. Tam o sırada çünkü şey oldu. Bu Amerika'daki kaza oldu. Görüntü yönetmeninin vurulduğu falan falan. Görüntü yönetmenimiz... Cam polis arasın, biraz işkillendi çünkü ona doğru ateş ediyoruz falan falan. Ya benim de içime kurt düşürdü böyle yani van, hani ya doluysa ya kuru sıkı değilse bilmem ne falan gibi şeyler oldu. O böyle benim içimde bir korku olarak yer etti açıkçası yani bir oyuncu olarak ne kadar büyük bir ızdırap olduğunu orada anladım yani böyle bir kazanın Allah göstermesin kimsenin başına vermesin böyle kazaları. Ama e, tam şey çekerken o Amerika'daki kaza oldu ve görüntü yönetmeninin e, öldüğü haberini aldık. Onun üzerine ben şey Jean Paul şey dedi. Bundan sonra üzerime doğru ateş ettirmeyeceğim falan da <gülüyor> tam kameranın arkasında böyle ben bayağı şey oldum yani ateş ederken geldi tam bu seferlik olsun da bir daha yapmayız falan gibi böyle bir şeyler oldu ya. Yani. Onu unutmuyorum. Yani bir sorum daha olacak sizlere aslında sizi bu zamana kadar hep eğlenceli filmlerde gördük ama bence en çok akıllara kazınan e, yapıt aslında Leyla ile Mecnun'du Leyla ile 4. Evet. sezonunu çekiyoruz şu anda evet. bitmek üzere hatta Çekimler nasıl gidiyor peki? Gayet güzel gidiyor. Orası artık e, hani bizim için şeyimiz diyelim. E, çok alışık olduğumuz bir yer. Bakkal önü. E, bağlamış çekiyoruz. Vallahi gayet güzel yazılıyor. 10 bölüm 10 bölüm gidiyor. 4. sezonu bitirmek üzere ha. Kim bu aile filminde? Evet. Siz kimsiniz? Sorun bu. Kim bu aile filminde Müco karakterini oynuyorum. Mücahit adım. Cengiz abinin yani Adem Komiser'in sağ koluyum. Biraz böyle... Sakar, biraz tatlı, sempatik ee, ama işinde çok iyi olmaya azmetmiş, yani amirinin, komiserinin izinden gitmeye çalışan bir genci oynuyorum. Komiseri çok yetenekli, İstanbul'un en iyi emniyet amirlerinden biri. Onun izinden gitmeye çalışan genç bir polise oynuyorum. Yani ona göre genç bir polise oynuyorum. Peki karakterinizle, kendi kişisel özelliklerinizle bağdaştırdığınız bir nokta oldu mu? <gülüyor> Yok, yani ben polis olsam hiç öyle hareket etmem. <gülüyor> şöyle hareket etme. Yok. Pek yok yok. Sakarlık vesaire. Normal kendi hayatımda sakarlıklarım vardır ama hani o kadar da tüm yani operasyonu rezil edecek kadar sakarlık yapacağımı zannetmiyorum yani. Kavak gelleri gibi bir projede görür müyüz tekrar size? Öyle bir proje gelir mi? Bu arada sanırım şu anda çekimlerinde olduğunuz bir proje de var. O bitti şimdi. Yeni bitti. Ah Nereli diye bir dizi vardı. Bitti. Kavak gelleri tabii bundan 14 sene önce başlayan bir iş. 10 sene önce de biten bir iş. Bir güzel bir işti. Çok uzun sürdü. Orada orada da polis sivil polistim. Orada daha bana benziyor izleyen bir polisizm açıkçası. Görür müyüz? Bilmiyorum ki o artık yapımcıların takdiri. Öyle bir rol oynamamı isterlerse ben de okuyup beğenirsem. Bakalım neden olmasın? Bu işler öyle biliyorsun. Aslında sizi hepimiz son zamanlarda bir televizyon programından tanıyoruz ve oradan da bir ayrılık süreci yaşandı. Evet. Tekrar öyle bir yapımda görür müyüz sizi? Çünkü insanlar çok istedi, çok arzu ediyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Biz şu an eksene bir iş yapıyoruz sizi dinliyorum diye. Orada da 14 karakteri canlandırdığım bir aile terapisi var. Aile terapisinde geçiyor. Aslında baktığınızda yakın bir şey denilebilir. Sen Bey ilk ne hissettiniz aksiyon yapacağınız için? Ben yapmam diye düşündüm açıkçası aksiyonu. <gülüyor> Yani dublörler olur onlar yapar diye düşündüm. Çünkü dünyada hani aksiyon oyuncuları bunu 20 yaşında karar veriyor. Ben aksiyon oyuncusu olacağım diyor ve oraya doğru evriliyor. Gidiyor dövüş dersleri alıyor. Bunun üzerine çalışıyor, bir emek veriyor. Ben şimdiye kadar böyle bir emek vermediğim için dedi ben bana yaptırmazlar. Ben komedi tarafını yaparım diye düşündüm. Sonra Koreli aksiyon yönetmenimiz geldi. Ne demek dedi? Siz yapacaksınız dedi. Aa öyle mi falan oldum ben. Sonra çalıştık, yaptık. Ya ben zaten gece kulübünde çalışan bir kadını oynadım inatdığım için şey değil yani. Deli gibi aksiyon yapmama gerek yok. Mesela bizim Doğancan çok güzel. O zaten hani yaşı itibariyle o çok güzel aksiyon yapıyor. Zaten adam şimdiye kadar adını gerçekten hiç hatırlamıyorum. Yani yönetmenimiz, aksiyon yönetmenimiz Kore'nin çok önemli bir aksiyon yönetmeni olduğu için herkesin karakterine göre bir aksiyon belirlemiş. Herkes kendi karakterine göre aksiyon yapıyor. İyi. Ama Türkiye'de ilk ya bence çok heyecanlı. Ben seviyorum öyle heyecanlı şeyleri. Peki çok spoiler vermeden biraz bize karakterinizden ve filmi konuşmaması değil misiniz? ...arkadaşlar bahsetmiştir diye düşünüyorum. Sizden <gülüyor> Ben gece kulübünde çalışan bir kadınım. Hiç öyle aile olmak gibi bir derdim yok aslında. Sadece tavukçuya çökmeye çalışıyorum ve o ailenin içine giriyorum ben de. Ama sonradan aa meğer aile olunca da iyi oluyormuş her şey falan diyoruz. Ee, ve Cengiz Bozkurt'un oynadığı karakterle de hafiften aşk işi. Aşk da var, komedi de var, aksiyon da var. Her Ay her şey var. Ee, Akşı dışında yani güzel bir ses süreci geçirmişsinizdir. Düşünüyorum. Nasıl geçecekler yönetmen, Medan Bey'le çalışmak nasıl Ne güzeldi. Ya ben şeyi Hı. çok... Eğlenmekle keyif almak farklı şeyler yani zor bir sette aslında öyle çok kolay değildi ya her aksiyon sahnesinden önce ısınıyorduk hep beraber böyle ısınma hareketlerimiz vardı onları yapıyorduk falan zor bir süreçti ama çok keyifliydi bir kere deneyim olarak çok keyifliydi yani böyle bir deneyimi bir daha ne zaman nasıl yaşarım bilmiyorum ben de deneyim sevdiğim için benim için çok keyifliydi. Lan o zaman siz kimsiniz söyledikçe Konyalıyız.